Biraz daha bunalmış, daralmış, sıkışmış, ee, sanki bir kapana kısılmış gibi hissedebiliriz arkadaşlar. Tabi bunların etkileri burcunuza göre değişecek ve ee, burçlara göre etkilerini anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Merhaba Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar Eylül 2018'in astrolojik etkilerini paylaşacağım bu videoda sizlerle. Başaklar zaten Eylül sizin ayınız e, Güneş Burcunuza geldi e, ve dolayısıyla artık biraz daha kendinizi enerjik hissediyor olacaksınız. Aslan Burcundaki tutulmalar sizin bilinçaltınızı çok zorlamış olabilir, uykusuz geceler geçirmiş olabilirsiniz, bazı gizli düşmanlıklarla karşılaşmış olabilirsiniz, arkanızdan iş çevrildiğini öğrenmiş olabilirsiniz. Aslan süreci yani aslanın aktif olduğu süreç sizi hayli yordu zaten kova aslan aksında gidiyoruz hala. Dolayısıyla bir 12. evden bir 6. evden sürekli darbeler alıyorsunuz. Sağlığınıza da bu arada hem psikolojik <gülüyor> hem de fiziksel sağlığınıza çok fazla dikkat etmeniz gerektiğini de özellikle belirtmek istiyorum en baştan arkadaşlar. Evet e, bu ay e, Merkür burcunuzda e, ve pozisyonu tamamlamış durumda e, ve 9 Eylül'de burcunuzda bir yeni ay meydana gelecek. Burcunuzun 17 derecesinde. Güneşi başakta olanların e, 17 dereceye yakınsa güneşi veya ayı başakta olanların bunlar da daha çok etkilenecektir. Ama yükselen burcunuzun derecesine göre de etki alanınız değişecektir sevgili arkadaşlar. Evet e, bu yeni ayda ne gibi etkiler var diye bakacak olursak. Bu yeni ayın neftünle ne bir e, ters açısı, karşıt açısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kendinizle alakalı, e, ilişkinizle alakalı konularda e, birazcık daha temkinli olun. Aldanma, aldatma enerjileri hakim. E, i̇lişkilerde aldanmamaya, aldatmamaya bilhassa özen gösterin sevgili başaklar. Çünkü bu bir yeni ay ve bir takım şeyler ortaya çıkaracaktır. Bir takım kararlar alınacaktır. E, dediğim gibi aldanma ve aldatma enerjisi. Hakim olabilir bu yeni ay ile beraber. Onun dışında bu yeni ayın e, çok güzel açıları da var. E, aksiyon almak için, yeni bir şeyler başlatmak için, dış görünüşünüzü değiştirmek adına, e, kendinizle alakalı bir projeyi başlatmak adına veya kendinizle alakalı değiştirmek istediğiniz psikolojik ve kişisel hangi özelliğiniz varsa bunları değiştirmek adına da olumlu etkiler alıyor olacaksınız sevgili başaklar. <gülüyor> Venüste... Ee, ayın ilerleyen zamanlarında terazi burcundan çıkıp akrep burcuna gelecek. Ee, bir müddettir sizin ikinci evinizdeydi. Belki ufak tefek paralarınızın gelişi kolaylaştı. Her ne kadar Uranüs ile açı yapıyor olsa da e, ani para girişleri olmuş olabilir. Ani para çıkışları olmuş olabilir. E, parayla alakalı gündeminiz geçtiğimiz dönemde daha yoğun olabilir. Venüs artık üçüncü evinize geçiyor. Dolayısıyla İletişim konularında kardeşler, komşular, yakın çevre ilişkilerinde daha ılımlı, daha uyumlu bir tutum sergileyeceksiniz. Araç alabilirsiniz bu dönemde. Araç almak için hayli uygundur. Kısa seyahatler için uygundur. Kardeşlerle, komşularla ilgili yapılacak aktiviteler için uygundur. Bilhassa kız kardeşler, bayan komşularla alakalı güzel gündemler yaşayabilirsiniz sevgili başaklar. Bu ay bir de... Sizin burcunuzda, Boğa burcunda ve Oğlak burcundaki gezegenlerin e, güzel bir büyük üçgen açısı var arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu büyük üçgende sizin kendiniz 5. E, eviniz ve 9. evinizde e, aktif olacağını görüyoruz. Dolayısıyla e, bir uzak projeniz varsa, bir eğitiminiz varsa, kendi yeteneklerinize güvenerek yapmak istediğiniz riskli bir yatırım varsa... Bunlarla alakalı, yeteneklerinizi sergilemekle alakalı çok güzel destekler alabilirsiniz. Lütfen fırsatları değerlendirin. Bu durum sizi, bu güzel enerjiler sizi rehavete sokmasın sevgili başaklar. 25 Eylül'de Koç bir 1 derecesine saat 05.52'de bir dolunay meydana gelecek. Dolunay enerjisiyle ayı kapatacağız sevgili başaklar. Bu dolunay sizin e, 6. evinizde meydana geliyor ve bu dolunaya... Şiron eşlik ediyor. Dolayısıyla 6. evinizle alakalı bazı sıkıntılar yaşamanız olası olabilir. Lütfen dediğim gibi ay boyunca sağlığınıza özen gösterin. Eğer bazı rahatsızlıklarınız varsa mutlaka doktora görünün bir muayene olun. E, sağlıkla alakalı olabilir, iş hayatınızla alakalı olabilir, iş yerindeki konumunuz ve çalışma stiliniz, çalışma saatleriniz iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerle alakalı bir kapanış enerjisi söz konusu ve bu konularla alakalı. Merkür de burcunuzda olduğu için e, ay boyunca çok fazla iletişim araçlarını kullanacaksınız. Çok fazla aktif olacak iletişim durumunuz. O nedenle e, bu dolunayı güzel değerlendirmek adına. Ay boyunca kendimizi çok fazla yıpratmamaya özen göstermemiz gerekiyor sevgili başaklar. Evet kısaca eylül gündemi bu şekilde detayları aralarda zaten paylaşıyorum burçlara göre. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarımdan görüşmek üzere hoşçakalın.